Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? velikler yandı ahımdan, muradım şem yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan, Ne için kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Şep-i hicran yanar canım, Döker kan çeşmi giryanım, Uyarır halkı efkanım Karabahtım uyanmaz mı? <gülüyor> Gülü ruhsarına karşı, Gözümden kanlı akar su, Habibim fast güldür bu, Akar sular bulunmaz mı? <gülüyor> Pinhan tutardım ben. Dediler yara kılıroşen. Desem ol bir vefa bilmem. İnanır mı? İnanmaz mı? Deildim ben sanma il. Sen ettin aklımıza il. Beni tanayın gafil. Seni görküş utanmaz mı? Fuzuli rind-i şeydadır Hemişe halka rüsvadır Sorun kim Bu ne sevdadır Bu sevdadan uzanmaz mı